Sınav kaygısı nedir? Özellikle sınavlar sırasında ortaya çıkan bir kaygıdır. Peki nasıl meydana gelir? Baş ağrısı şeklinde, mide bulantısı şeklinde adeta aklın ve beynin durmasıdır. Ve bu alanda sınav bittikten sonra insan gevşer ve rahatlar. Ama olan sınavdaki öğrenciye olmuştur.